arkadaşlar, hepinize merhabalar. Yeniden videomu hoşgeldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere şöyle bir şey anlatacağım. Ve bu videom da biraz kısa olacak. Yani bir açıklama yapacağım. Daha doğrusu açıkçası. Ee, arkadaşlar, yani ben kanada video yükleyemiyorum. Uzun bir süredir. Yani bir arıza oldu. Bir şey oldu. Bilgisayarı falan. Bundan dolayı özür dilerim. Yani... Bu arada hepinize mutlu noeller gidiyorum arkadaşlar. Kanala yeteri kadar elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Videoları yüklemeye çalışıyorum. Onu yükleyemiyorum arkadaşlar. Yani bilgisayarı bu aralar çok garip bir şeyler olmaya başladı. Ben GoPro ile çekmeye yine devam edebilir miyim bilmiyorum. Ama yani bu durumdan da açıkçası biraz korkuyorum. Arkadaşlar. Yani biz şimdi bu pandemi sürecinde kameraları oradan oraya götürüp çekimleri falan ayarlıyoruz. Sonra o yüzden arada bir yoğun oluyorum. Video atamıyorum. Yani bir, bir iki haftadır falan ben kanala video atmıyorum. İki üç haftada kanala video atmıyorum. Bakın en son geçen ay atmıştım. Aralıkta atmıştım. Bir sene daha atladık. Aralıkta atmıştım. Şimdi bu da açıklama videom olacak arkadaşlar. Yani gerçekten hepinizden özür dilerim. Ama yine videolar gelecek arkadaşlar. Yani kanalı bırakmak gibi de bir şey yapmıyorum. Zaten bırakmam. Ama arkadaşlar yani bazı sorunlarımız var. Her zaman video çekmekte de müsait olamıyorum. Ama arkadaşlar kanalı video gelmeye devam edecek. Arkadaşlar bir şekilde ben sizin için evden geleni yapacağım. Evet arkadaşlar videomu burada bitirmek istiyorum. Umarım açıklamam beğenmişsinizdir. Daha fazla video istiyorsanız arkadaşlar. Videolarımın bol bol görüntülemelerinin arttırmasını istiyorum ve videolarıma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Yani bir salı çarşamba günü Yine arkadaşlar video gelecek. Yani bu sefer hiç baksak koymayacak size söz veriyorum. Görüşürüz ve bay bay arkadaşlar.